Adnan Oktar 1956 Ankara doğumlu Yusuf Oktar Arslan 1907 Türkiye doğumlu babamın Yusuf Oktar Arslan Babamın babası Ömer Hacı Yusufoğlu 1859 Kafkasya'da yaşamış Beştağ şehri civarında 1902 yılında Bala'ya geçmişler Bestavu Beş da şehre civanda, Kafkasya'da. Hacı Yusufoğlu Ömer, Hacı Yusufoğlu, 1859. Hacı Yusuf Bestenoğlu, 1841-1902 yılında Hac farizesini, Hac farizesini ifa etmek üzere anne annemiz Köşan ile Kafkasya'dan Osmanlı İmparatorluğuna, oradan da Mekke'ye geldi, orada vefat etti. Şey, orada mezarları orada. Mekke'de mezarları dedemin Hacı Yusuf Bestenoğlu ee, 1832-1902 yılında Haç Fazileti'ni ifade etmek üzere eşi Köşan'la Kafkasya'dan Osmanlı İmparatorluğunu oradan da Mekke'ye geldi orada vefat etti. Besten, Bey Arslan, Büyük dedem Bey Aslanov Arslan ee, o aslan soyadı ta Hazreti Ali'den itibaren sürekli gelmiş. Besten, Bey Aslanov Arslan 1780-90 doğumlu ee, 1886 yılının nüfus sayımı sırasında Beş Dağ şehrin civarında üç kardeş Beslan, Murzabek ve Aslanbek Arslanovlar aileleriyle yaşıyorlardı. Bunlar da e, dedemin kardeşleri. Besten, Murzabek ve Aslanbek. Ee, Musa Kasay soyundan Aslan Hacı yani silsil olarak devam ediyorum. 1713 Kasay ailesinden Beş Dağdarlarında Sivas Topol civarında yaşıyordu. Halk arasında Seyit olduğu biliniyordu. Ee, evli olduğu annemiz de Seyidi annemiz. Hem Seyidi hem Şerif annemiz. Ee, Musal e, Sultanoğlu 1651 yılı 9. Ee, kuşak Sultan Murat Kasay oğlu. 1622-1643 Nogay Hanlığı dağıldıktan sonra Kasay soyunun başkanıydı. Rus Çarımıhali e, Mihail'in büyükelçisi Kont kontla e, konuşması sırasında Nogay Hanlığı'nın eski büyüklüğü artık kalmadı diyerek ben kendi soyumla Çerkeslerin topraklarına Kafkaslara geçmek istiyorum diye söylemişti. Rusya eski el yazmalar arşivi e, 1640 bu, orada bu konuşması geçiyor dedemin yani e, Rus arşivlerinden alınma bu bilgi 10. kuşak Kasay İslamoğlu dedem yine 1610 1627 şimdiki e, Sivastopol şehri civarında kendi çiftlikleri vardı Seyit olduğu biliniyor Seyide annemizle evlenmiş yani hem Seyit hem Şerif, Seyit'e hem Şerife annemiz evlenmiş. İslam Seyit Ahmetoğlu, yani hep Seyit annelerinden evlenmişler. E, Seyit Ahmet Muhammedoğlu, Nogay Hanlığı'nın Hanı, Han tahtına 1584 yılında geldi, 1587 yılında şehit edildi. E, yine Seyit'e anneyle evli. E, Din Muhammed İsmailoğlu, 13. kuşak, Nogay Hanlığı'nın Hanı, erken yaşında öldü. Sonra da tahta kardeşi olan Seyid Ahmet geçti. 1563 ile 1578 arasında Nogay Hane olarak tahta kaldı. İsmail Musaoğlu 14. kuşak. 1544 yılında Nogay Hanlığının haneydi. Bazı kayıtlara göre 100.000 kişiye kadar ordusu vardı. 1563 yıl, yılında vefat etti. 15. kuşak Musa Vakkasoğlu. 1472-1502 Nogay Hanlığı'nın kurucularından biri ve uzun yıllardır Nogay Hanlığı'nın hani olmuştur. 1504 yılında vefat etti. E, Nogay ordusunu siyasi bir güç hale gelmesini sağlayan kişi tarihi belgelere göre deştik Küpçak Hakimi ismiyle de tanınır. 16. 16. kuşak e, soyumuzun 16. kuşağı Vakkas oğlu Beylerbeyi e, 1428-1440 1447 e, yılları e, 48 yıl 1447 48 yıllarda savaş meydanında şehit edilmiş. Nurettin Adigeoğlu 17. kuşak Sadettin Din Ahmed'in soyundandır. 1412 e, veya 1319 yılında daha babası hayattayken savaş meydanında vefat etmiş, şehit olmuş. Mezarı Altınordu başkenti Sayarcık şehrinde. Eee Edige Adige Kutlu Kiyaoğlu, 18. kuşak, 1376 Cengiz Han soyundan olan Altın Ordu Hanı, Toktamış yanından beylerbeyiydi, yani emiriydi. 1419 yılında biz Türkler Moğollardan bağımsız hükümdarlık alalım diyerek Nogay Tatar hanlığını kurmak için Toktamış Han'dan izin istedi. 1419 yılında Rus arşivlerinde bu kişinin seyit olduğuna dair kayıt vardır. 18. kuşakta da dediğimin şehit olduğu kayıtlı. Hı hı. Maşallah. İnşallah. Yani hep şehit de şerif annelerine evlenmişler. Ayrıca şehit olduğunu defalarca kayıt var. 1411-1419 yılları e, savaş meydanında e, Yayık nehrinde şehit olmuş. Hı hı. Maşallah. Maşallah. Rusya tarihinde çok meşhur bir şahsı. Tarihi kayıtlara göre. Antropolojik olarak Moğollarla bir alakası yoktu. Esmer ve siyah taşıydı Kendisi de arşiv belgelere göre Ordu Han'ı Toktamış Kureyş soyundan olduğunu ve Peygamber soyundan geldiğini söylemişti. Adige'nin bu iddiası o yüzyıllardan gelen birçok el yazmasında ve belgelerde kayıtlıdır. Yezdi Şerif Şerefeddin Ali Kadir Alibek Ebul Gazi Ubeydullah El Harzami Horazmi 19. kuşak Kutlu Kıya, Kadir Kıyaoğlu Kumkent şehrinde doğdu ve babası vefat ettikten sonra Kumkent'in hükümdarı oldu. 20. kuşak Kadir Kıya, İslamoğlu, Ural ve Volga nehirler arasında doğmuştur. 21. kuşak İslam Kıya, Karapçıoğlu, isimlerde olan bu Kıya eki, Nogaylar'da bir kişinin seyit olduğunu gösteren ektir. Hep hep Kıya, Kıya, Kıya Kadir Kıya, İslam Kıya, İslam Kıya, Karapçıoğlu, isimlerde olan Kıya eki, Nogaylar'da bir kişinin seyit olduğunu, yani peygamberimizin soyundan geldiğini gösteren ektir. Ee, ilgili bilimsel kaynaklarda vermiş burada. Yani kitap kaynaklarından. Bunların hepsi kitap kaynaklarından. Yani bilimsel kaynaklardan ve el yazmalarından verilmiş açıklamalar. Yaşadığı yerler yine Volga Nehri ve Uğran Nehri arasında Türk toprakları, yani altın ordu toprakları. 22. kuşak Karapçı Termoğlu, Kumkent'te yaşıyordu, Güney Kazakistan. 23. kuşak Terme, Saadettin Ahmet, Altınordu'da yaşıyordu, Kumkent şehrinde. 24. kuşak, Saadettin Ahmet, Baba Tuklis. Saadettin Din Ahmet'in tebliğiyle Altınordu Hanı, Özbek Han, İslam'ı kabul etmiştir ve bu tarihten sonra Altınordu, İslam devleti haline gelmiştir. 1312. 25. kuşak, Sultan Celaleddin, Osmanoğlu, Konstantinopul'da yaşamıştır, İstanbul'da yaşamış. 1638 tarihli arşiv kayıtlarına göre Sultan Celaleddin'in iki oğlu vardı. Biri Etem, diğeri de Sadeddin'dir. Yani bu da yine resmi kaynak, şey arşiv kaynakları. 26. kuşak Sultan Osman Medine'dedir. 27. kuşak Ebul Hak veya Hak Medine'de yaşanmıştır. 28. kuşak Sultan Sadak Hatay hükümdarı. 29. kuşak Sultan Selim Ebu Halife Hatay hükümdarı 30. kuşak Sultan Evrolas Hatay hükümdarı 31. kuşak Sultan Mevlüt Sarserah hükümdarı Bağdat halifeliğinin büyük ticari bir şehridir. Bağdat halifeliğinin büyük bir ticari şehridir. Sultan Kayda veya Kayda eee Sarserah hükümdarı 33. kuşak Sultan Velet Sarserah hükümdarı 34. Sultan Haled Sarserah hükümdarı, 35. kuşak Sultan Hürmüz Mısır'da, 36. kuşak Sultan Kav veya Kavgab Bin Muhammed Şam hükümdarı, 37. kuşak Muhammed Bin Ali Bin Ebu Talip İbni Hanefiye Medine'de yaşadı, 38. kuşak Hazreti Ali ve eşi Hanefi kabilesinin, Hazreti Ali'nin lakabı Allah'ın arslanıdır. Arslan soyadı bu lakaptan gelmekteydi bak sonuna kadar evet, bu yıla kadar hep Arslan Arslan evet. Arslan o şekilde gelmiş. Maşallah. 39. kuşakta Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Maşallah, maşallah. Maşallah. O arada da dedelerimin bir çoğu, demin söylediklerim dedelerimden bir çoğu hep Seyit ve Şerife annelerine evlenmiş. Evet. Seyit ve Şerife anneler o yönden de hem Seyitlik Şeriflik devam etmiş hem de bu yoldan devam etmiş. Evet, evet. Maşallah. Maşallah. maşallah. Bak bu da e, Rus arşivinde e, Besten Aslan dedemin e, şehit edilmek için listeye koymuşlar. Bu sırada dedemi. Besten Aslan evet. ve ailesi. Hükümet hepsinin katledilmesine karar vermiş. Onlar da kaçmışlar, Hicret etmişler maşallah. Sağ bu da e, nüfus yüzdanında annemin babam Yusuf'un bakın e, Yusuf Oktar Arslan. Medaha Oktan Arslan. Evet. Görüyor musun? Evet, evet hocam. Arslan. Bak Yusuf Oktar Arslan. Görünüyor mu şu an? Evet hocam. Maşallah. Maşallah. Maşallah. Ekranda daha ne? Hangi ekranda? Tamam. Evet. evet. Evet. Efendim Seyit olmak tabi çok büyük bir nimet Maşallah Ben sonra öğrendim Seyit oğlumu yani Bilimsel araştırma yaptırdık O zaman anladım ee, Tahmin ediyordum Amcamlardan öyle bir söz gelmişti onlar. Fakat Bir profesöre verdik Çok kapsamlı resmi arşivden Çıkarttı bir yıl uğraştı Yani üniversite tezi olarak Hazırladı bir yıl hazırladı çok kapsam hepsi maşallah, belli maşallah, maşallah. maşallah.